bugün 20 Temmuz 2021 salı Mars günündeyiz ay 008 de yay burcuna geçecek yay burcunda ilerleyen ay güne cesur ve iyimser enerjiler verecek yabancı kültürler seyahatler hukuk eğitim ve yayıncılık gibi konular daha fazla gündemimizde olabilir ay ilk olarak Jüpiter'le kare açı yapacak duygusal enerjimizin güçlenmesiyle güne iyimser ve coşkulu başlayabiliriz günlük faaliyetlere karşı motivasyonumuz artabilir Sabah saatlerinden itibaren yaşamın eğlenceli ve keyifli yanlarına daha fazla yönelebiliriz. Bireysel özgürlükler de öne çıkarken yeni deneyimlere heyecan ve cesaretle yaklaşabiliriz. Gezi ve seyahatler, açık havada zaman geçirmek, spor yapmak için de uygun bir gündeyiz. Gün genelinde etkili olacak olan Aslan Burcu'ndaki Mars'la Oğlak Burcu'ndaki Pluto arasındaki sert açı zaman zaman fiziksel enerjimizi kontrol etmemizi zorlaştırabilir. İnatçı, hırslı ve bencil hareketler zarar verebilir. Güç mücadeleleri ve otorite figürlerinden baskılar görmemiz mümkün. Fiziksel olarak kazalara ve sakarlıklara karşı da dikkatli olmalıyız. Öğleden sonraki saatlerde ay ile kova burcundaki satürn arasında oluşacak olumlu açıyla duygusal dengemizi daha rahat koruyabiliriz. Görev ve sorumluluklara odaklanmamız, disiplinli hareket etmemiz mümkün. Eğitim, bilim, teknoloji, toplumsal ve sosyal ilişkilerde de başarılı olabiliriz.